Evet arkadaşlar yeni bir videomuzla daha birlikteyiz. Renkli dünyamdayız. İş yerimiz burası arkadaşlar. Ee, ablamız bakın yapıyor bir e, müşterinin nikah şekerini yapıyor şu anda. Bakalım hangi modeli yapıyor? Yapılışını da gösterelim. Instagram adresini, telefon numarasını en son videonun sonunda göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi yaklaşıyoruz. Abla kolay gelsin. Teşekkür ederim sağ olun. Şimdi hangi malzemeler var? Sen bize bir malzemeleri önce bir tanıt. Neler var? önce müşterimizin seçtiği bir model, Şu e, model. ahşap lazar kesim. Bunu e, tabii ki de CNC makinalarında kesim yap, yap dışarıda yaptırıyoruz. Tabii önceden sana tabii e, bir 10 gün önceden sipariş geçmeleri lazım. Evet. Yine e, müşterinin ismi, işte nikah tarihleri. Aynı zamanda müşterimiz buradaki e, objenin içinde nazar duası olmasını istediği için ahşap kesim bu şekilde. Kaç e, tane istiyorsa? Şu anda mesela 110, 120, pardon 130 tane sipariş bu. E, bunu şu anda hazırlama aşaması da yine... E, bittiği zaman o şekilde mi olacak? Bittiği zaman tabii ki de bu şekilde ama bunu yine müşterimiz püskül rengine... Renklerini, rengini, ha, şu renkte olsun, bu renkte olsun diye söylüyor. Tabii ki de. Tamam. Şimdi birinci malzememiz bu. Şurada birinci neler var abla? Mi? Onları gösteriver. Püskül var. Rengini istediği renkte ayarlayabiliyorsunuz Altı tabii. santim uzunluğunda püskülümüz var. 6 santim uzunluğunda. Yine evet. lateks çiçeklerimiz. Lateks çiçekler, güller küçük. Bunlar da kağıt güller diye geçiyor. Kağıt güller. Evet. Ve iki renk kullanıyoruz. Müşterimiz çünkü... E, mavi tonlarında olmasını istedi. Evet. Şimdi elimize bu e, ahşap kesimi alıp yine arka kısmından başlıyoruz. Şimdi bunun malzemesini istiyorlarsa insanlar şeyden alabilirler internetten bulabilirlerse. Eğer yaptırmak isterlerse senin Instagram'ında. Peki de. E, Instagram var. En son söyleyeceğiz. Şimdi miktatısı yapıştırdın herhalde. Evet bu şekilde. Miktatısını arkasına yapıştırdık. Bakalım, Çünkü evet. en önemli şey orada tutacak olan şey miktatısı zaten. Ve bu sadece e, şeyle oluyor. Bu silikon ne tabancası. Tab silikon, silikon tabancası. tabancası. Başka hiçbir yapıştırıcı bu kadar tutmaz. Hayır tutmaz. tutmaz yani bu malzemeyi tutmaz daha doğrusu. Kesinlikle sıcak silikon. Sıcak silikon. Bu silikon tabancasını kullanmanız lazım. Yine bu kağıt gülleri sağlı sollu bu şekilde müşterinin istediği ister ee, sol tarafa ister sağ tarafa müşterinin hangi tarafa olmasını istiyorsa o şekilde hazırlıyoruz. Çünkü e, bazı kişilerde bu çiçeklerin hani, farklı yerlerde olmasını istiyorlar. O yüzden bu şekilde. Ha, yani altında olabilir üstünde olabilir ya, değil mi? Müşterinin isteğine göre. Müşterinin isteğine göre tabii ki de. hani Çünkü bazı kişiler mesela şurada bakın tam tarihin altına gelmesini istedi bu müşteri. O nikah tarihi mi? Evet. <gülüyor> ha, o tam... tarihi verecek tabii tam tarihin alt kısmında olmasını istiyor şu şekilde He, püskülü oraya geliyor şu şekilde bakın yine e, silikon tabancamızda sıcak silikonla bunu bu çiçekleri farkındaysanız açıklı koyulu hani açık mavi püskülü olduğu için burada koyu e, çiçeği alt kısmında olmasını tercih ettim ben tabi bunun fikrini yine ben söylüyorum söylediniz i̇şte, tabi onların da mantıklı geldiyse değil mi çünkü Aynı renkler olması için hani birbirine şu şekilde olması için hani patlatmasını istedik. Ve şu anda oldu. Mıknatım, yani Magnetimiz hazır. Evet. Şimdi sen bunları aynı zamanda tabii firmanın Instagram'ına koyuyorsun değil mi abla? Kendi sayfama tabii Kendi koyuyorum. Kendi sayfadan şimdi sayfana bakalım. Arkadaşlar bakın şimdi şuradan görüyorsunuz. Bakın yazıyor. Renkli Dünya yazıyor değil mi abla orada? Evet renkli Bu Dünya. Bu ana sayfası hemen altta bakın. A, telefonu, internet sitesi de var. E-mail adresi de var. Bakın telefonu yazıyor. Karabük diye yazıyor galiba orada değil mi? Tabii ki de Karabük Merkez. Karabük Merkez adres telefon yazıyor. Instagram'dan e istediğiniz bir model varsa Türkiye'nin her yerinden telefon edebilirsiniz. WhatsApp'tan gönderdiğinizde o aynısını tabii 10 gün önceden e söylemeniz lazım. Telefon ettiğinizde zaten burası e bir esnaf ablamız. Dükkanı var. Şu anda zaten dükkanındayız. Buradan girin arkadaşlar. Malzeme alacaksınız. İnternetten alabilirsiniz. Buradan da gördüğünüz gibi. E, ablamın telefonundan gösterdim şimdi ben size. Renkli Dünyam diye Instagram'ı yazıyor. Kapandı. Neyse bir daha açalım. Renkli Dünyam diye yazıyor. Bakın buradan girin. Telefon numarası hemen altta yazıyor zaten. Bakın gördüğünüz gibi. Telefon edin. Ablam zaten Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderiyor. İstediğiniz adet renk. E, gönderdiğiniz buradan seçtiğiniz fotoğrafını çekip gönderirsiniz. Bu şekilde yapabilir arkadaşlar. Renkli dünyamdayız. Karabük'teyiz. Türkiye'nin her yerine gördüğünüz bir tane S daha sipariş sipariş verir, e, geçir yapayım. evet sipariş verilir. Abla, e, burada ablam birçok işler yapıyor. Sadece nikah şekeri yapmıyor. Her türlü kapı süsü, kına ile ilgili malzemeler bunların hepsinin bizi izlemeye devam ederseniz hepsinin videolarını tek tek çekeceğiz. Koyacağız arkadaşlar. Abone olursanız yorum yazabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi düğün, kına, sünnet, mevlüt değil mi abla? Asker evet. gönderme, bunlarla işte hastane ile ilgili mesela doğum, doğum konseptleri, doğum kına, şan, el buketleri. El buketleri genel açı, Bunların hepsinin videolarını çekeceğiz. Gördüğünüz gibi bu ilk videomuz. Nikel şekerinin birinci modeli bu. Yüzlerce model var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir de son olarak şu şeyi gösterelim. Arkadaşlar kendiniz yapacaksanız bakın. Bu neydi? Tabancaydı. Silikon tabancası. Silikon tabancası. Şu arkadaki silikon değil mi? Şuradaki. Şur. Hı hı. Bu mutlaka kendiniz yapacaksanız almanız lazım. İnternette bunların satışı var. Hı hı. Ablamız malzeme satmıyor arkadaşlar. Bunu hemen belirtelim. Bunu yapıyor. Kargodan size e, atabilir. Telefon numarası zaten Instagram'ı gördünüz biraz önce. Oradan ulaşabilirsiniz. Gündüz saatlerinde dükkanda telefonu açık sürekli. Abla teşekkür ederim. Rica ederim. Hayırlı işler. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. E, bize abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.